Haftanın bombası yarışmaya yeni katılan Özlem Hanım oldu. Pazartesi ve Salı günü en yüksek puana ulaşan Özlem Hanım olurken kaynanası Nurten Hanım ilk iki gün kendi gelinin tabağına en yüksek puanı verdi. Yeni yarışmacı Özlem Hanım ve kaynanası bu yarışmaya gelmeden önce derslerine iyi çalışmışlar ve yarışmada bir şekilde Kaynana Nurten Hanım gelinin tabağını tanımayı başarıyor. Salı günü ise Hatice'nin itirazı ortalığı yerde ve kendisi gelinin mutfakta yarışmasına aççı sentifikasına sahip olanların katılmaması gerektiği belirtti. Bugün gelinin mutfakta ağza açık böreği yapıldı. Fatih yürek, ağzı açık börek listesini verdi kaynanalara da bir buçuk dakika içerisinde gelinlere tarif ve dikkat edilmesi gerekenleri söylediler daha sonra kaynanalar izleme odasına geçtiler. Hatice ve Yıldanur arasında saç benzerliği sebebiyle laf dalaşı oldu. Kaynana Nurten hanım gelini özlem ile kavgasını diğer kaynanaları anlattı. Hatice Yurdanur'a sataşarak Yıldanuru bu hafta göndereceğini söyledi. Gelinler yemekleri yaptıktan sonra sunuma geçildi. Kaynanalar yemekleri taktı ve puanları verdiler. Puan durumu şu şekilde oldu. Başak 13 puan, Yurdanur 9 puan, Hatice 12 puan, Özlem 7 puan aldı. Günün birincisi Başak olurken Özlem ise sonuncu oldu.